Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde büyük çatı koyu, küçük çatı koyu ve Tuzla koyularına demirlemiştik. Bu bölümü izlemediyseniz sağ üstteki video kartına tıklayarak izleyebilirsiniz. Bizi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tuzla'yı gezelim. Nereden başlayalım hocam? Bence en uzaktaki Tuzla'dan başlayalım. Tuzlu olduğunu o, tahmin ettim de. ihtimalimiz var. Aaa! İstersen en son güzelim. Demeklerini deneyelim. Biraz önünü kaldırıp tutmamız lazım. Oraya girelim. Tamam. Sen. Şuraya mı oturayım? Aklında Yok sonra yani. Tamam. Çünkü dışarıdan dalga geliyor yani. Bizim olduğumuz tarafa gelmiyor. Ya rast. Yeni bölümümüzde Tuzla Koyun'da başlıyor ve Tuzla Koyun'u dolaşıyoruz. Daha sonra Longöz Koyun'a gidiyoruz. Longöz Koyun'da Ali Bar restoranında çok güzel vakit geçiyoruz. Ayrıca çok güzel drone görüntülerimizi de sizlerle paylaşıyoruz. Bizi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Haşlık gibi. Kestane görmüyorum ama ola da bilir ya. Var gibi siyah bir şeyler ama. Kestane mi değil mi biliyorum. Şunlar kestane değil mi simsiyah bak. Şurada falan. Var var boşver. Kestanesiz bir yer bulup çıkabildik. Şöyle bir ortam, jungle. Dalgaların attığı plastikler, bol miktarda. Seni dövmek için güzel bir sopa. Hey ve ben de hemen ödülümü buldum. Evet, işte tatlı bir deniz kestanesi. Böyle kıyıda erişte var gibi bir şey yani erişte dediğimiz. Sonra da hemen derinleşiyor. Dorit karşı da. Zamanında burada orman yangını olmuş. Bakın karşı tepelerde bazı yerlerde ağaç yok. Şimdi toparlamış ama yeşil çok şükür. Bayağı yosun. Çok değişik. Kadife bir yosun var. Yumuşak gibi. Hey şu tombul martıya bakın. Yumuşak ama mercan gibi keskin değil. Çok değişikmiş. Ne oldu? Evet çok enteresan pilav gibi. Bunlar hayvanlar için çok iyi oluyor tabi. Eşekler, domuzlar vesaire buralardan su içiyorlar. Kuşlar su içiyor. Çok değişik. Batı'nın bütün çöpü burada. Tamam buraya Evet buraya gelinebilir. Burada bir mangal yakılır. göze gidilen yol olması lazım değil mi Eza? Evet. Orman yolu, Ama Amazon'a Amazon da. Valla burada, burada domuz vardır ha. Vardır, yüzde var. Baksana, i̇şte şöyle gidiyor yani. Canlı yani. Anayol. Evet, gel bakalım. Ayy, su Aynen. şu ormanı. güzel kokuyor suyola. Koktu değil mi? Mis gibi. Vallahi koktu mis gibi. <gülüyor> Gök gölge gibi de ha. Akşam uçlu bu ağaçlar çok güzel tokularını salıyorlar. Aynen. Bayağı iyi o. Şu işte balıkçılara giden iskeleye. Böyle yok. geldik. Bakalım evet. buranın dibine atılmış. Keşif keşif. Koy koy koyalım. Bük bük programına. Hoş geldiniz. Bugün tuzla koyunu büküyoruz. Kere olur mu? Kerenin bir ayağı yok. <gülüyor> Dip hiç gözükmüyor. Bu şekilde bir klasik balıkçı geleneğidir. <gülüyor> bak. Bu şekilde hepsi istiflenir. Sürcül böceklerin nasıl? Sürcül böceği gibi. <gülüyor> At 10 dakikalığında. De, yolun devamı. Gölgesi güzel ama. Güzel ya. Nefis. yani. Koyumuzda akşam oluyor. Nedir planımız? Planımız Longöz. Tam arkada bakalım. Tam arkası Longöz. Ama zira öyle gidemiyorsunuz. Engin denizlere başıp 5 mil sonra varıyorsunuz. Çünkü ziralı böyle dönmeniz gerekiyor. O zaman gidelim mi? Mert çok yakın demişti. Ben karadan gitmeyi tercih ediyorum. Sen yürüye git sen gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen arkadan. Hayır, Şu yolun de devamı. Oluyor, hazırız. Evet. O zaman renk tamam, ve dans ben. baby, hadi. Tamam. Kırmızı burunlu Doris, hadi bakalım. Palyaço Doris. Bay bay. Güzel kızla. <Gülüyor> Su var. Burası Tuzlan'ın gölü olabilir mi? Yemiş şu an flo dıştan açtım. Bu dıştan açma yöntemi var MacGregor'da. Şöyle iki tane araba yeri var. Bir o öndeki bir de buradaki. Şu gördüğünüz. Şimdi geriye bağladım. Buradan işte vince e bağlı. Bu şekilde daha geniş açıda yani geniş APAZ veya işte Pupa seyirlerinde bu şekilde açarsan daha geniş açılıyor. Zaten Cenova olsa bendeki flow'u mutlaka bu şekilde açmam lazım. Gene de istikrarsızlık yapıp Kavança yiyor bazen kendi kendine ama bayağı bir rüzgar tutuyor şu anda. Öbür türlü buradayken kulağı çok darda kalacaktı. Ve kapanacaktı ya da baston en güzel çözüm. Benim bastonum yok. Şu baston bu kulaktan oraya bağlanıyor. Hep açık tutuyor yani bir nevi bomba gibi oluyor. Longöz'e doğru düşüyoruz artık. Mesafe kısa olduğu için 4 mil falan Tuzla ile Longöz arası benim. O yüzden anayelkeni açmadım. Bir de orada savaş gemimiz var. okluk önünde savaş gemimiz. Ha işte bak. İşte bu Mesela Şimdi işte bu şekilde kavanca yedi. Az sonra düzelecek. Evet. Yani biraz zarar verebilir ama rüzgar çok olmadığı için önemsemiyorum. Yoksa ona göre açımı değiştirdim. Biraz daha açı veredim gibi. Şu an otopilot direktli yönlendirmeyi yapıyor. Bakalım neredeyiz? Artık evet kargılanın istikamet kargılı. Rüzgar nefis oldu. Yağım göze giriyoruz. Tek başına flok neredeyse götürüyor. Sistem daha iyi çalışıyor. Bir dahakine ben bu hep böyle kullanacağım. Hiç Cenova gibi düşünmeye gerek yok. Gena değil. Evet güzel. Şehirde güzel. Hiç gena değil. Biraz sattık. Buranın girişi belli olmuyor yani yok gibi. Ama ee, çok kapalı. Kışın bile kalınabilecek bir yer Yani içeri dalga almıyor, sadece rüzgar alıyor. Bir de tabi çok kapalı olduğu için suda bir bulanıklık oluyor en içeri kısma gelince Ama koyu çok geniş, birçok bağlanacak yeri var. Yani böyle şeffaf suya da bağlayabilirsiniz. Meltem basıyor. Makrevor coşuyor. 4-7. Ama tek sadece flokla yani. Motor oylenti de ee, ana açsak 6. 6,5 yapar bu. Bunlar bütün gemiler. <gülüyor> Şu anda Lön Göz'e intikal ettik. Doris Lön Göz'e intikal etti. Burası artık Lön Göz'ün içi sayılır Kıvrımlığın göz. Daha böyle kıvrılacak gidecek. Kargılı büktü diyorlar evet. Ve Ali <gülüyor> restorant gözü, gözü gitti orada. Uuu evet. ne kadar dolu. Dağlar buradaymış bu sefer. Büyük çatıdan kaçıp buraya gelmişler. Vallahi dolu. <gülüyor> Neyse, onlar şeyde ya. Evet, onlar kenardı. Biz istikamet. Ali. Ali bizi görüyor mu acaba? Aşkın mıydı, bu muydu? Ona çok benziyor ya, oydu galiba. Ali abi gördü. Tamam. Bordala diyor, aynen. <gülüyor> Okey! Evet, yine bordala tutacağız. Demek ki şuraya ipi takıyorum. Öne öne Fazla <gülüyor> atmama mı diyor? Evet, seni oturup tarafı çekti, ne oldu? <gülüyor> evet, Mert Bey az zorlandı. Kutubaşı aldı, evet çekti. Sürekli çekme atıyor. <gülüyor> Mert ne diyorsun yani? Hala beni suçluyor. <süslüyor. gülüyor> ya gene gabağa cevap. İdeal tutulardı. Ha. Aynen Ali abi. Doğru söylüyorsun. O süper oldu. Evet, Ali var restorana geldik. Evet, Ali hoş bulduk ya. Ne yapıyorsunuz? İyi abi siz de hoş geldiniz diyelim. Özledik ya seni. Güzel. Teşekkür ederim. Valla özlettin kendini ha. Canavar gibisin güzel maşallah. Çakı gibi duruyorsun gene. Yani, Hadi artık kaptanını unutmuşsun galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yanaşamazsın. <gülüyor> Vallahi. Eda'ya bak Bugün olmadı. Ama bak video verecek evim var için yakın Tamam izlersin. Hadi. Güzel olmuş, bir şeyler yapmış Ali buraları. Buraya hadi tebrik aldım. Yok Ya illen bir Telefon var, biri çıkıyor. Bir iş çıkıyor değil mi? Evet, kesinlikle. Kesin, Gökhova'dan çıkıyor bu. Ha. Evet. Valla. Gökhova kabul etmiyor da... Kabul etmiyor. <gülüyor> zorla, <gülüyor> zorla itiriyoruz. <gülüyor> İkinle <size>. kakalar. <gülüyor> İkinle kakalar. Olsun ya, mutluyuz ya, boşver. Mutlu <gülüyor> <Burada gülüyor> olalım <gülüyor> be. Huzurlu olmak, abi sağlıklı abi. olmak, sağlıklı olalım aynen. Bak ne Öyle güzel. Şeye... şey Bana ya. Ne şey o ya? Yani kendi motoru tüktüm. Bizim flama ya, şeyin. Öyle. diyeyim. He, evet. kanalın flaması. <gülüyor> YouTube yazdı. Hayranlarımız yaptırmış. <gülüyor> Hayranlarımız hediye etti onu bize Ali. Güzel <gülüyor> güzel. Hediyelerimiz bu. <gülüyor> e hadi bakalım bakalım neler olmuş sen burada. Bir de bakalım hadi getiririz. Değil mi? Nasıl atacağım? Normalin. Normal Bizim yer lan bastı ya. dumadı. Gel evet, İyi var. Oh. Nereye çekeyim? Uyur, tak ha, aşağıya takayım. Balığı mı çeksin? Senin oltan mı? Evet. Ne oltan? Tutabildin mi hiç? Tutamadım da. Heh. Tutamadım Ama tutabilirsin. tutabilirsin. Ha güzel yemleri de var. O. Doğru siçikten indik. Daha büyük bir kayıttayız. Şerine de girelim. çok bastığı için zor yanaştı. Devamlı başlık Bir de bot biraz yana çekti. Çok yanda kaldı. Döndürmedi. <gülüyor> Belki böyle. dakine motor başlayalım. Orman her zamanki gibi çok güzel. 2016'da gelmiştik. Eda bize anlatsın. Köşkler. Ha, bugün acayip işler olacak gibi burada. Kuyu şöyle burada tandır yapıyor. Evet. Ya süper. Hocam da video geliyorlar. Valla hayalini duyuyoruz. Hocam da video geliyor. Çekiyoruz. Bir ortam var Ali bir şeyler hazırlıyor. Ne yapacaksın bugün bize? Güzel günler var. Valla. İyi. Ha, Bizim yerimiz var mı? Bizi yedireceksin mi yoksa aç mı bırakacaksın bize? Bize yok, bize? yok mu? Ya ben sana kaç gün oldu ya salı, aşk olsun. Allah O ayrı. Allah'a Peki. Sağlık olsun. Güzel bakkal yapmışsın bize. Evet. İyi. Eline sağlık. Eksiklerimiz var ama izah etmeyeceğim. Oğlum. abi ne olacak? Buna bin şükür ya. Daha Gökhova'da daha ne isteyelim? Evet. Hiç yoktan. Her şeyimiz olmuş yani. O içki de var. Tamam abi. Ya gözünde olur mu ya? <gülüyor> Tabii canım. Buraya da yazmış, şahsidir diyor. Bunları satmam benim diyor. Evet. Vermem diyor. <gülüyor> Şurası duş tuvalet. Evet Eda. ban. Tavuklar duruyor muyum? Tavukları ne? sormayı unuttum, soruyoruz. <gülüyor> i̇nekler duruyor muyum? Burada evet. inekler geziyor. Halil'in tavuk ve yabani inekleri mevcuttur. Doğru mu hocam? Evet. muza ayırdım peki? Evet. Ne oldu mu? Valla yok diyor. Size yer ver diyor. Vermem diyor. Biz artık dolapta ne kalırsalar. Biz de çaktırmadan yeri her şey. <gülüyor> <gülüyor> Ali'nin dolabı var. yemekten. Ali mekanizma güzel ama senin. ben buna yıllardır şey bakın bugün çalışacak mı mekanizma? Bir daha bugün mene program et ona bunu yaktım. Deymez. Değmez. Senin yeni krokemini yakıyor. 20 kilo yakıyor mu? Ay, maşallah. Ha bugün makine bu. Tamam işte abi. Evet. Fazla bile. Akımı bu. Tamam de mi yapıyoruz iyi? <gülüyor> Yok, kesme yakmıyoruz. Bunlar atmış, o laçmış, şey diye. <gülüyor> An itibariyle Eda uyuyor Doris de arkada bordalı Ali'nin buran nefis Hava da esiyor serin buz gibi Gölge Ağaçlar oh. Taze balık var kendi Tutuyor tekneyle Ne oldu rüzgar esince uyandın mı? Dadın tekneleri burada bugün. Şu Kalabalık koy. Şuraya bayıldım. General. <gülüyor> General. Alibar'da devam ediyoruz. Muhteşem bir orman. Harika bir sığla ağaçları. Gerçekten cennet. O kadar güzel ki. Her yerde ağaç var. Arkası iskelesi. Karnınız aç kalmaz arkadaşlar. Masamız da şöyle pek güzel. Denize nazır. <gülüyor> Nasıl gidiyor Mert'cim? Bakın. Kollarımı sıkıyorum baştan. Evet baştan sıkalım ki rahat edelim. Olur. <gülüyor> <O hazır. gülüyor> Orman sonuçta. Bayağı jungle vardı gerçekten. Aa katımdan yanaşıyor. şu. musun? mu? Hı hı. <gülüyor> Mert'cim nasıl gidiyor Mert kaptan? Çok iyi. Yani şu çok güzel. Sarımsaklı, <gülüyor> semiz otlu, nefis. Of yani. Zaten, Zaten çok güzel. Çok patates de çok of güzel. Yani. Anne Balık patatesi. Balık ızgara, çupra efsane pişmiş. Of aynen. Anormal lezzetli böyle. Yani güzel pişmiş, içi de sulu sulu. Bayıldığım tipten. <gülüyor> Ellerine sağlık abi. Aynen. Şu Eline anda da sağlık. bir katamaran yanaştırıyor. Kendisi burada yok. <gülüyor> katamaran da geliyor şurada gördüğünüz gibi. Evet Eda, Ali Long Longöz restoran da yemeğini yedin Kargılı koyda. Doğru evet. mu? Muhteşimdi. Ellerine sağlık yani. Çok güzeldi sağlık. değil mi? Yani arkadaşlar porsiyonları yani dört kişilik falan geçiyor. Aynen iki kişi öyle yerimiz. Öyle şu kadarcık kişi... meze tabağı yok yok, değil aynen. yani. Şöyle şu, şu kadar. En aşağı. Yani şuna Kayıt baksana daha da, bitiremedik hocam. yani. Bayağı büyük ya. Bak elini koyuyor bu ya. Aynen ya. Görüyor musun yani. Hani şey değil şaka değil yani. Eli bol abi. Gün boyu şöyle semaverde çay yaptı. Şu semaver bu arada. Şöyle görebilirsiniz. Kömürde çok güzel çay içtim. Soğuk bira. İskelesi de güzel. İçeride bakkalı çakkalı var içki veriyor. Hemen dışarıda çöp atabiliyorsun. İskeleden su veriyor. İşte kumanya veriyor teknelere. Yokovada bulunmaz değil Yokovada evet. Yani artık İngiliz Limanı da yok değil mi? Aynen. Hani e, hemen İngiliz Limanı'ndan azıcık işte e, batıya doğru gidince Longöz göz var aynen, zaten. Doğru. Kargılı koy belli. Girintili böyle. Çok güzel. Koy aşırı güvenli zaten. Hiç, nasıl serin şu anda. Hani tık yok. Bir de klimalı gibi yani. Doğal klimalı bir koy. <gülüyor> böyle söyleyeyim. Gerçekten çok serin. Yani Eda Akşam bir şeyler, hani uzun kollu falan evet, giyip evet. yatıyorsun Aynen. değil mi? Aynen öyle yatıyorum. Çok Olan da keyifli. Polar piken var. <gülüyor> Aynen. Şu ağaçları falan çok güzel. Şimdi çıkmıyor ama <gülüyor> e, hani gün boyu gölge var. Şurada köşkler var. İşte duşu tuvaleti de arkada. Yani itinayla adam hani her şeyini yapıyor. Şurada mangalda yaptı balıkları, nefis oldu. Hiç çekinmeden her istediğini söylüyorsun yapıyor. Gayet mutlu bir ortam. <gülüyor> Sağolsun çok da yardımcı. Tekneleri de bağlıyor. Hayır, ikisini al. Aldım, sana Günaydın bir löngöz sabahından. Bu sabah pek bir yoğun buralar. Su almak için Löngöz'e tekrar geldik Ali abinin oraya. Durum şu yani, şöyle. <gülüyor> 25-30 tane gulet var herhalde <gülüyor> devler ülkesi. <gülüyor> Hepsi kumanya vesaire, yemek yemek, takılmak için gelmiş. Evet, Biz de artık şuraya geldik. Şu tarafımızda su artık 25 santim falan mert. <gülüyor> evet. Abi öyle bir yer yok yani. Şu yandaki balıkçık teknesini bordaladık. Böyle işte biz de su alacağız. Hayır burada salmada olup hiç yok biliyor musun? Yok yok giremezsin. Yani ya onlar gidince var. ancak. Oo bir tane daha geldi ben. <gülüyor> o da artık bilmiyorum bekleyecek. Ne yapıyorsun? Adil <gülüyor> Başka? Olarak. Ben bugün buraya kaç tane tekne yanaştırdım bakın. Kaç tane yanaştırdın? <gülüyor> Üç, beş gulet ha? Evet. Bayağı beş, beş tane gulet bakacak. Doris. Ha, de bak. Doris'te yanaştırdık doğru ya. <gülüyor> Aynen. Su almak için. Yani bayağı güzel. Bu her zaman olmuyormuş arada böyle oluyormuş. <gülüyor> Evet, artık ayrılma zamanı geldi. Ali'nin kafası karışık Ali. Dolu mu? Ondan mı karıştı kafa? Doğru. Ne oldu? Bin gülüyor. tane şey var değil mi? Güzel maşallah maşallah. Gülüyor, ha bir tane daha geliyor Ali. O girecek, bu çıkacak. Gülüyor. Hadi, biz de, gülüyor. hadi gülüyor. biz de çıkalım o zaman. Hadi, hadi bakalım. Kaptan dolu ortalık. Kolay gelsin. Her şey için teşekkürler. Sağol Ali görüşürüz kendine iyi bakın. Tamam senin olsun. Bak dediğim gibi bir şey olursa git onunla. Neler içinde balık? Haluk. Ekmek <gülüyor> yok ki balık olsun içinde, hiç bir şey yok. Boş duruyor. <gülüyor> Haydi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Pekmezini akıtmadan git Edoş. Ziralı pekmez akıtmak anlık mesele. Ha ne dedik bir meyve bulamadık. Neyse. Bugün meyve yok bir tek Ali'de. Yani. Onun dışında her şey var yani. Tamam Karacıköy'e falan <gülüyor> geçer. Falan. Oy Allah'ım. Bizim de şöyle bir havuzluğumuz olmadı ki. Yatıp kalkalım orada. <gülüyor> ya bak bosta benim motorun aynısından var. Kısa kuyruk <gülüyor> Evet ne yapacağız Şimdi sen önce bana parmaklar Şimdi ben buraya kıştırdım. Şimdi bir serbest Dön gözden çıkıyoruz. Haydi bakalım bay bay huzurlu dön göz. abi de gölgem düşmüş şuraya Doris'in gölgesi yan tarafta küçük bir yüzme molası vermeye düşünüyoruz. Ballı su muydu? Evet. Ballı su diye bir yer varmış